Adım adım minimalizm serisinde 8. adımdayız. Hatıra eşya biriktiriyor musunuz? Ya da hatıra kutunuzun büyüklüğü ne kadar? Güzel geçirdiğimiz anıları bir şekilde saklamak isteriz. Mesela güzel bir tatile gittik. Bununla ilgili uçak biletleri, işte otel broşürleri, belki gittiğimiz güzel bir konserin bileti. Bu türde şeyler bize yaşadığımız güzel anları hatırlatan tatlı hatıralardır. Ancak bunları saklarken ipin ucunu kaçırmamak gerekir. Sevdiği insanlarla yediği şekerin kabuğunu biriktiren insan biliyorum. İnanılır gibi değil. Her şeyi hatıra diye saklarsak evimizin hali ne olur bir düşünün. Şimdi hatıra kutunuza bir bakın ve içerisinde gerçekten değerli olanlar hariç diğer her şeyi bir kenara ayırın. Minimalizm serisinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Sevgiler...